1-2 <gülüyor> Şaka <gülüyor> Zaman akıyor Ve geriye dönüşü yok Bu geri dönüşü olmayan yolda Sen ne yapmak istiyorsun <gülüyor> Şehir hayatında hapsolmak mı hey! Doğayla var olmak mı hey! Senin amacın ne? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sabah uyandın gökyüzü açık için kıpır kıpır bence yol açık Dostlarım var belki de çok Vakit kaybetme yollar açık Yüreğini dinle ne istiyor Belki daha diyor belki uzun yol Çantanı doldur molaların Bol istersen dur istersen al yol. Toprak yollar biraz zorlular Hem engebeli hem de taşlılar Düş kalk dizlerini kanat Senin için yaratıldı bak bu kainat Betona hapsolma doğaya ulaş Korktuğun canlılar sana Bin onlara ulaş, duasını bekliyor. Haydi petalama. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı yaşayasın Metro savaşları başladı tekrar Benzin alınca cebine zarar 35 alırsın seni çok yoran Bisiklet öyle mi çok faydası var Masrafı yoktur ise çok Altın mı durması zor Doğayla iç içe şehirlere gitmeli Keyf ve keder gezmeli görmeli Tepelere çıkmalı atlamalı zıplamalı Adrenalin dediğin tavan yapmalı inerken yürek koplamalı Hayat kısayken bunları tatmalı Yolculuk yap şehirler arası Yeni yerler keşfet asfaltlısı, topraklısı Tozdan olur yüzün sanki kömür karası Hem zevklidir, <gülüyor> hem de çok zor oğuz Ha şuradaki şey değil mi ya? Ha değilmiş pardon. <gülüyor> Seninle suda serin Altyazı M.K.